Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Döviz kurları ve altın fiyatlarında çok önemli gelişmeler var. Güncel doğru bilgiler için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak açıp, videoya beğeni atmayı unutmayın. Yerli ve milli diyerek, ufak ve orta ölçekli yatırımcılardan dolar ile altınları silkelemek için, önceden şişirilmiş ve çakılacağı gün yüzü gibi ortada olan, tuzaklı borsaya yönlendirdiler, altın ve dolarını bozdurup, bu tuzağa düşen çok insan oldu, Battılar ve kurtuluşları yok. Değerli dostlarım, borsa, acem ve bizans oyunlarının oynandığı çarpıp çırpma yuvasıdır, yerli ve milli değildir. Karşılıksız paralar ile beslenmesine rağmen, 8 gündür değer kayıpları yaşayan borsa, çok ağır darbe yedi. Kayıpların %5,29'a varması sonrası, BIST Endeksine devre kesici uygulandı. Açıklamada, endekse bağlı, devre kesicinin tetiklendiği ve pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, vadeli işlem ve opsiyon piyasasındaki pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve borçlanma araçları piyasasındaki pay senedi, repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Altın ve döviz kurları, morguç bankalar birliği verilerine göre, Morgıç başvuruları, faizlerdeki gerilemeye rağmen, 27 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla %9 azaldı. Ülkede 30 yıl vadeli morgıç için ortalama faiz oranı 6,19 seviyesine güncellendi. Birçok inşaat şirketinin hisse senetleri değer kaybederken, düşüşünü 4. haftaya taşıyan 30 yıl vadeli morgıç için ortalama faiz oranı, Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Amerikan borsalarında inşaat hisselerinden çıkan büyük yatırımcılar, özellikle gümüş ve altın şirketlerinin hisselerine yöneldiler. Önümüzdeki dönemde, ons altında hafif oynaklıklar olmakla birlikte, 1970 seviyesine çıkacaktır. Türk ekonomisi için alarm zilleri çalmaya devam ediyor, bazı sektörlerin başlattığı fiyat sabitleme kampanyaları çare olmuyor. Dövizin yükselişi durdurulamıyor, her ne kadar piyasaya müdahale edilse de artışın önüne geçilemiyor. Dövizin frenlemesinde en çok umut bağlanan kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduat hesaplarında da beklenen olmadı, zira ilk başlarda dövizin daha fazla yükselmesini engelleyen KKM, Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesiyle etkisini yitirdi. Kur korumalı mevduatların büyüklüğü 45,3 milyar Türk lirası düşüşle 1,37 trilyon TL'ye geriledi. Son iki haftada kur korumalı mevduatlardan 93 milyar Türk lirası çıkış yapıldı. Türk lirası bazlı çok düşük faizler nedeniyle dolara yönelmeler arttı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise son açıklamasıyla faizin daha da düşeceğini söyledi. Bu açıklamadan sonra, kur korumalı ve Türk lirası bazlı mevduat hesaplarından çıkışlar, kat ve kat artarak, kur korumalı hesaplar nihayete erecek, ülke tamamen dolara yönelecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED, iki günlük toplantı sonrası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. FED beklendiği gibi faiz artış hızını yavaşlattı ve 25 bas puanlık artış yaptı. Faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı belirtildi. Karar sonrası basın toplantısında konuşan Başkan Powell daha yapacak çok işleri olduğunu söyledi. Değerli dostlarım, TL'de beklemeyin, dolar alın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.